Bugün 8 Eylül 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay, sosyal ve toplumsal konuları öne çıkarıyor. Arkadaş toplantıları, grup çalışmaları, ekip faaliyetleri sabah saatlerinde planlarımızda etkili olabilir. Öğle saatlerinde ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e dik açı yapacak. Bireysel ve özgür enerjiler, farklı ve orijinal kavramları da ilgimizi artırabilir. Bilim, teknoloji, astronomi ile ilgili bilgiler alabiliriz. Beklenmedik bazı ani gelişmeler günlük planlarımızı da değiştirebilir. Yaşamımızın akışının hızlanmasını isteyeceğimiz ve özgür hareket etmeye eğilim gösterebileceğimiz bir gündeyiz. Kova burcundaki Ay öğden sonraki saatlerde Satürnle birleşecek ve 15-33'ten itibaren boşlukta ilerleyecek. Ay günün geri kalanında önemli bir açı yapmayacak. Bu saatlerden itibaren daha içe dönük ve karamsar hissedebiliriz. Günlük işlerde yavaşlamalar ve belirsizliklerde oluşabilir. Önemli iş ve görüşmelerimizi ay boşluğa girmeden sabah ve öğle saatlerinde yapmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.